Arkadaşlar merhaba, ee, güzel bir video ile yine karşınızdayım. Bugün ekranda gördüğünüz e, Morris Water Mace ee, Yüksek stans ya da doktora yapacak arkadaşlar için ve e, deney hayvanları üzerinde çalışacak arkadaşlar için çok önemli bir davranış testi kendisi. E, davranış testleri genelde şu şekil e, açık alan testi, pasif sakınma testi, e, yeni obje tanıma testi ya daha birçok e, test var. Bununla ilgili bir derleme yazdım zaten. Ee, çok kısa zamanda paylaşacağım. Şu an ekranda gördüğünüz e, Morris Water Maze testi. Bu testte e, büyükçe bir havuz. Bu havuz bayağı büyük. Yani fotoğrafta küçük gözüküyor olabilir ama çok da ağır. Dolduğu, su dolduğu zaman. Bu havuzu e, su dolduruyoruz biz yarıya kadar. Ve bir platform oluyor. Şurada. Şöyle daha iyi olacak. Evet. Yarıya kadar dolu. Ve bir, bir platform var. Bu platform şurada oluyor. Şu an gördüğünüz video 5. gün. Bu test 5 gün yapılıyor. 4 gün hemen şurada göstereyim. 4 gün şu beyaz gördüğünüz yerlerden hayvanlar bırakılıyor. Mesela ilk gün buradan, ikinci gün buradan, üçüncü gün buradan, dördüncü gün buradan. Ve son gün gelindiğinde video kayıt yapılıyor ve video yapılan video kayıt yani diğer 4 önceki 4 günde burada bir e, platform var ama yapılan 5. gündeki e, prob test deniyor buna bu testte burada platform yok bu testin yapılış amacı hayvan 4 günde e, öğrenebilmiş mi şöyle ki burada bir video kaydı alınıyor bütün hayvanlar işte kaç grupta kaç hayvan varsa ve bir dakika e, ölçülüyor hayvan şu kenardan bırakılıyor Burada beklenilmesi gereken eğer hayvan e, aklı hani şey yani demans yapılmamışsa ben alzheimer yapıyorum hayvanları genelde alzheimer olan hayvanlarda e, yani hani direkt platformun olduğu yere yönelim olmuyor. Burada görmek istediğimiz de bu. Eğer direkt buraya yönelim olsaydı ve e, biz burayı dörde bölüyoruz şu şekil ve şu şekil genelde e, şu kısımda dursaydı yani buralarda do dolansaydı platformu arıyor olacaktı ve demans alzheimer olmadığını anlamış olacaktım Deneyin yapılışı şu şekilde Hemen şu resme tekrar geri deneyeyim. Gördüğünüz gibi şu beyaz Buralarda yönler yazıyor İşte doğu batı kuzey güney şeklinde Dediğim gibi dört gün hayvanın öğrenmesi için Çalışma yapıyoruz İlk gün hayvan bu köşeden bırakılıyor Burada gördüğünüz şekiller de hayvanın platforma çıktığında ezberleyebilmesi için koyulmuş şekiller. Bunların farklı olmasının sebebi hayvan işte her yönden farklı şekilde farklı günde bırakıldığı için. Ya mesela buradan bırakıldığında ilk gördüğü şekil bu. E buradan bırakıldığında da ilk gördüğü şekil bu olduğu için önemli bu şekillerin dikkat çekici ve büyük olması gerekiyor. Birinci gün hayvan şu oku görüyorsunuzdur buradan bırakılıyor yani burada ben oturuyorum genelde ya da çalışma yapacaksınız siz de oturacaksınız bu tarafta yani şu okun olduğu yerde şekil yok siz varsınız hayvan sizi görecek burada ve elinizde kağıt kalem not alacaksınız bir de kronometre lazım ilk gün buradan bırakıyorsunuz bir kronometreden 70 saniye ayarlıyorsunuz ilk gün olduğu için genelde bulamıyorlar şans eseri bulanlar hariç tabi 70 saniye sonunda eğer hayvan bulamazsa, nazikçe elinizle hayvanı platformun olduğu yere götürüyorsunuz. Yani şuraya. Şu bölgeye. Ve burada 20 saniye hayvanın yeri öğrenmesini bekliyorsunuz. Yani o şekillere bakacak sağa sola. Ve kafasında oluşturması gerekiyor yeri. Ondan sonra işte diğer yönden, sonra diğer yönden, sonra diğer yönden. Yani 70 saniye, 70 saniye, 70 saniye, 70 saniye. 4 yönden de Kayıt almanız gerekiyor. İkinci güne geldiğinizde, mesela dün e, buradan ya, bırakmıştık, yani sizin oturduğunuz yerden bırakmıştık hayvanı. İkinci gün buradan bırakıyorsunuz, ilk buradan bırakacaksınız hayvanı. Sonra 70 saniye sayıyorsunuz buraya, 70 saniye buraya, 70 saniye sonra buraya. Üçüncü gün geldi, ikinci gün buradan bırakmıştık, üçüncü gün buradan bırakacağız. Yine 70-70. Şöyle ki e, ikinci ve üçüncü Günlerde hayvan artık platformun yerini öğrenmeye başlıyor. Siz mesela hayvanı buradan bıraktınız. Ve 20 saniyede buldu. Hemen kronometreyi durduruyorsunuz. Ve 20 saniye olarak not alıyorsunuz. Son günde probe test yapılıyor. Şu şekil videoyu biraz izleyelim. Bu probe test olacak. Evet Alzheimer grubu birinci hayvanmış. Görüyorsunuz oturduğum yerden bıraktım ben hayvanı. Normalde platform burada. Bakın hiç burada oyalanmadı. Suyun siyah olmasının sebebi e, burada platformu görmemesi gerekiyor. Gördüğü zaman direkt yani basacaktır. E, suyu boyayla boyuyoruz bu toz boyalar var onla boyuyoruz ya havuzu ne kadar dolduruyoruz derseniz e, bir platform ya bu platform şey e, bu büyük borular oluyor kalın borlar plastik ondan e, şöyle bir hani kol boyu keserseniz onun hafif yani üstüne geçecek su e, yüzeyden baktığınızda görmeyeceksiniz bu şekil yaparsanız Sağlıklı bir deney olacaktır. Gördüğünüz gibi bir dakika saydım. Ölçerken de bu protesti yine 1 bölü 4'lük kadranı ölçeceksiniz. Yani hayvanı buradan bıraktınız. Hayvan gitti ve buraya girdi. Hemen kronometreye basıyorsunuz. Bu tur sayılı olan kronometreden. İşte burada geçirdiği süreyi buluyorsunuz. Dışarı çıktığı kronometreyi durduruyorsunuz. Önemli olan buradaki süre oluyor. 5. günde. Yani kısaca özet geçersem. Eee su testinde dört gün her günde ayrı yerden bırakıyorsunuz ve o dört yönü tamamlıyorsunuz 70 saniye Eğer hayvan 70 saniyede bulamazsa ilk gün için geçerli bu 20 saniye hayvanı platformu tanıtıyorsunuz ve tüm verileri not almanız gerekiyor su testi böyle umarım e, yararlı olmuştur izlemeye devam